Bahsettim ve şimdi burcunuzu olan etkilerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Evet Mayıs ayı boğa burçları için oldukça önemli bir ay. Çünkü gerçekten boğa enerjisinin hayli yüksek olduğu bir ay diyebiliriz. Dolayısıyla hayatınızda bu ay birçok konuda e, gelişmeler yaşayacaksınız. Sevgili boğalar öncelikle bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Mayıs ayına e, 6 Mayıs'taki Güneş Neptün güzel açısıyla başlıyoruz. Güneş boğada sizin burcunuzda uzun zamandır zaten gözler üzerinizde daha aktif ve enerjik hissediyorsunuz. Kendinizi daha ön planda hissediyorsunuz ve Neptün tarafından gerçekten bir şifa enerjisiyle hayallerinize ulaşma konusundaki yakınlıkla ilgili gerçekten hoş ve güzel etkilere gebe bir dönemdesiniz. Mayıs'ın 6'sı civarı sevgili boğalar. Daha sonra 9 Mayıs civarında Güneş'in Jüpiter'le bir karşıt açısı var gene burcunuzda ve Jüpiter'de akrep burcunda ve dolayısıyla evlilikle eşinizle ilgili ilişkilerle ortaklıklarla ilgili bir takım sürtüşmeler bir takım aksamalar olma ihtimali yüksek bunlara dikkat etmekte fayda var. 12 Mayıs civarı hayli güzel, gerçekten güzel değişmeler, dönüşümlere açık e, haberler ve gelişmeler söz konusu olabilir. 13 Mayıs civarında bir gizli düşmanlıkla karşılaşma veya e, geçmişten birisiyle karşılaşma gibi veya bilinçaltınızda bir konunun tekrardan ortaya çıkması gibi bir durumla karşılaşmanız söz konusu olabilir sevgili boğalar. 15 Mayıs'ta Burcunuzda yeni ay gerçekleşiyor ve 24 derece boğada bilhassa güneşi, ayı ve yükselen derecesi 24 dereceye yakın olan boğalar daha çok etkilenecektir arkadaşlar. Aynı zamanda diğer sabit burçlarda 24 dereceye yakın akrepler, kovalar ve aslanlarda hali etkilenecek burçlar arasında bu yeni aydan. Dolayısıyla siz artık bu dönemde e, her konuda bir takım şeyleri artık değiştirmenin vakti geldiğini düşünmeye başlıyorsunuz. Zaten 15 Mayıs'ın akşam saatlerinde de Uranüs Boğa Burcu'na geçiyor. Artık boğalar eski boğalar değil. Gerçekten çok sıra dışı, çok farklı. Sizden daha evvel hiç beklenmeyen, şu ana kadar geldiğiniz çizginizin çok dışında çıkan. E, bir karakter çizmeye başlayacaksınız bir imaj çizmeye başlayacaksınız ve fikrende ruhende her açıdan gerçekten çok sıra dışı kimsenin aklına gelmeyecek şekilde kendinizi yenileceksiniz e, boğa burçları e, bunu belki siz kendinizden bile beklemeyeceksiniz ancak artık mayısla beraber sizin değişim döneminiz başlıyor ve onun için boğa burcuna geçmesiyle beraber zaten önümüzdeki 7 yıllık döngüde e, artık siz eskisiz olmayacaksınız o kadar etkili bir Uranüs etkisi söz konusu. Tabii ki bu etkide bu 15 Mayıs'taki yeni ay ve Uranüs'ün boğa burcuna geçişiyle başlıyor. Etkileri uzun sürecek olsa da bu dönemde başlıyor sevgili boğalar. 16 Mayıs civarı Mars'la Uranüs'ün bir kare açısı var. Sizin burcunuzda gerçekleşiyor yine Oğlak Burcu burcunuzda gerçekleşiyor. Dolayısıyla sözlü tartışmalara, münakaşalara girmemekte Fayda var. E, birazsa da e, eğitim konusuyla ilgili olabilir, hukuksal konularla ilgili olabilir veya e, manevi bir takım konularla ilgili olabilir. Çok fazla e, yani tartışmaya girmemekte fayda var arkadaşlar. Fanatizm boyutuna geçebilir bu tarz tartışmalar. Daha sonra bakıyoruz. 18 Mayıs gayet güzel etkiler gebe. 19 Mayıs keza aynı şekilde. 21 Mayıs'ta Güneş artık burcunuzdan çıkıp İkizler Burcu'na geçiyor. Ve artık parayla ilgili gündeminiz başlıyor sevgili boğalar. 24 Mayıs'ta güzel enerjilerimiz var. Güneşin Mars'ı güzel bir açıları var. Parayla ilgili gündeminiz bu. Sizin gene kariyer getirilerinizle ilgili gündeminizde hoş gelişmeler yaşamanız söz konusu. 25 Mayıs'ta e, ilişkinizle ilgili... Flörtünüzle ilgili gayet güzel e, romantik anlar yaşamanız söz konusu ancak 26 Mayıs'ta dikkat etmekte fayda var. Kardeşlerle yakın görüştüğümüz kişilerle e, ilgili belki uzaktan bir haber gelecek. Belki uzaktan bir akraba ile yakındaki akrabalar arasında bir sıkıntı olabilecek bu tarz duygusal durumlara çok fazla kaptırmamalıyız. 26 Mayıs civarı. Ve 29 Mayıs'ta Yay Burcu'nda Dolunay meydana geliyor. Yay Burcu sizin 8. yerinizi temsil ediyor. Arkadaşlar artık belki uzun süredir ödediğiniz bir borcunuz varsa, belki uzun süredir başkası için ödediğiniz bir para varsa veya uzun süredir başkasından gelen bir para varsa. Artık bu konularla başkalarının parası, nafaka, miras, ameliyatlar, zor meseleler gibi konularda artık bir kapanış enerjisi söz konusu. Ayı bu şekilde kapatıyoruz. Başkalarının eğer maddi yükünü sırtımıza aldıysak artık belki bu yükü sırtlanmaktan vazgeçiyor olabileceğimiz gibi başkaları bizim yükümüzü sırtına aldıysa da artık başkalarının emeğiyle bir yere gelemeyeceğimizin sinyallerini ay sonunda almaya başlıyoruz. 30 Mayıs'tan Merkür ikizler burcuna geçiyor. Yine sizin zihniniz para konularına kazanmaya yönelik olacak. Kafa yormaya başlayacaksınız para kazanma konusunda ve ayı bu şekilde çalışarak tamamlayacaksınız sevgili boğalar. Evet Güneş burcu boğa olanlara bakalım hemen kısaca. Güneş'i boğa olanlar 9 Mayıs yuvarına dikkat etsinler. Biraz da eşle ilgili. İlişkilerle ve ortaklıklarla ilgili tartışmalara dikkat etsinler. Ee, bakalım. 12 Mayıs gayet güzel enerjiler hakim. 13 Mayıs'ta e, çok güzel, iletişim yeteneklerimiz çok güzel kullanabileceğimiz bir dönem. 13 Mayıs güneş boğalar için konuşuyorum. 13 Mayıs keza ay boğalar, güneş boğalar için e, gerçekten kendilerini çok rahat ifade edebilecekleri bir süreç. 15 Mayıs yenilikler için hayli uygun. 15 Mayıs'ta dediğim gibi aynı zamanda sıradışı yenilik değişim artık orijinal her ne yapacaksanız yapmanız için gayet uygun dönemler güneşi ve ayı boğa olanlar. Son olarak 25 Mayıs civarında da güzel enerjiler ve etkiler alıyorsunuz. Belki uzaklardan güzel bir haber gelebilir. Belki uzaklardan uzun zamandır görmediğiniz bir yakınınızı görebilirsiniz. Sevgili güneşi, ayı, boğa, burcu olanlar. Evet arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Mayıs 2018 ile ilgili gayet detaylı bir astrolojik analiz yapmaya çalıştım. Diğer videoları da yetiştirebilirsem aylar öncesinden hazırlamayı planlıyorum. 2018 bitimine kadar. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Bu anlar, bu ay sizin ayınız. Gerçekten artık ne yapmak istiyorsanız, neye son vermek istiyorsanız o gücü kendinizde bulun ve yapın. Bundan daha güzel bir ay olmayacaktır sizler için diyebilirim. Haziran ayından itibaren biraz zorlu enerjilerimiz başlıyor zira. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın hoşça kalın sevgili Boğalar.